Selam Sercan. Merhaba Alpcim. Bak sana yeni oyuncağımı göstereyim. Nasıl beğendin mi? Renkleri çok güzel. Evet, ben renkleri çok severim zaten. Biliyorum, gömleklerine bakarsak renkleri çok sevdiğini anlamak hiç de zor değil. Bu iltifat için teşekkür ederim ve evet abaküsün renkleri gerçekten çok güzel. Peki bu abaküsle ne yapacağız? Mesela sayıları sayabiliriz. Aa evet, sayı sayabiliriz, haklısın. Bir, iki, üç. Evet, senin yaptığın gibi aşağı indirdiğimiz her boncuk bir sayı oluyor, öyle değil mi? Aynen. Mesela bu 10 mu oluyor? Devam edersek bu 20, bu 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100. Gördüğün gibi boncukları kullanarak 100'e kadar sayabiliyorum. Peki ya 105 ya da 106'ya kadar saymak istesem ne yapacağım? Sanırım bir tane daha baküs almam gerekecek. E, tabii bunu da düşünebiliriz ama istersen şöyle düşünelim. Burada farklı renkler var öyle değil mi? O halde bu renklere ya da sütunlara farklı değerler verebiliriz. Aynı banknotlar gibi. Mesela 5 liralık 10 liralık banknot aynı değil. İşte aynı mantıkla. Burada 10 tane mavi boncuk var. Ve diyelim ki bu kırmızı boncuk 10 mavi boncuğun yerine geçebiliyor işte buradaki. Yani kırmızı boncuğun değeri 10 tane mavi boncuğa eşit. Bu şekilde düşünürsek onu iki şekilde ifade etmiş oluruz. Eğer bu 10 sa bak bu da 10'dur. Demek onu iki şekilde gösterebiliyoruz. Hmm. Bu örneğe göre evet bunu yapabiliriz. Mesela bak bu da on bir olur. O halde bu da yirmi bir. Evet çok haklısın. Yirmi bir. İki tane on ve bir tane bir. Yirmi bir. Peki ya bu tahta boncuklar bunlar nedir? Bu şekilde düşünürsek tahta boncukların biri de bütün bu kırmızı boncukların değerine eşit olmalı. Öyle değil mi? Evet, hatta bu çok iyi bir sistem. Her sütundaki bir boncuğun değeri, sağında yer alan sütundaki tüm boncukların değerine eşit. Mesela eğer bu boncuk 10 tane kırmızı boncuğun yerine geçebiliyorsa, 10 kere 10, demek ki bu boncuğun değeri 100 mavi boncuğun değerine eşit oluyor. Eğer bu boncukta 10 tane tahta boncuğun yerine geçebiliyorsa, 1 tane yeşil boncuk, 100 tane kırmızı boncuğa ve 1000 tane de mavi boncuğa eşit oluyor. E, bu da 10.000 tane mavi boncuk eder, bu da 100.000 ve bu da 1 milyon. O halde bu şekilde düşünürsek 1 ile 1 milyon arasındaki tüm sayıları gösterebilir miyiz? Aynen öyle gösterebiliriz. Hemen bir örnek yapalım o zaman ne dersin? Yapalım söyle. Mesela 15.003. Biraz düşünelim büyük olan sayıyla başlayalım. Şimdi bunlardan her biri 1 bir demiştik. Bunlar 10, bunlar 100, bunlar 1000. Yeşil boncuklardan 15 tane yok ama her birinin değeri 10.000 olan sarı boncuklar var. İşte bu bir tane 10.000 eder. Yeşillerle de 5.000'i gösterelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. İşte 15.000. Bir tane 10.000, 5 tane 1000, 0 tane 100, 0 tane 10 ve son olarak ne kaldı? 3, İşte bu da 3 ve karşınızda 15.000, 3.